Derdeyim. Bakalım bu hafta nasıl bir video sizi bekliyor az sonra... Fakat bugün kapalı. Ben niye bir yerleri hep çekmeye da kapalı oluyor? Çünkü evi aynı zamanda müzesiydi ama turist içinde işte çay içebileceği, kahve içebileceği da yeri vardı. Kerimoğlu türküsünü bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane abla buldum. Ondan rica edeceğim. Şöyle de size bir bahçeyi çekerim ama kolum uzundur. Ama yapacak bir şey yok. İçeriği gösteremiyorum maalesef. Ama hikayeyi dinlemek isterseniz de ondan dinlemek isteriz. Arkadaşlar normalde 9 ile 6 arası Muğla tarafındaysanız Yerkesik Mahallesi'ne uğrayın. Yerkesik Mahallesi daha önceden de söylediğim gibi Muğla merkezi 19 kilometrede bir mahalle. Akköke'ye inerken hemen sağda zaten tabelayı görüyorsunuz. Burası da Kerimoğlu'nun evi. Abla sen bize hikayeyi anlat. Madem buralısın değil mi? Anlatayım. Buralısın. Bildiğimi, duyduğumu, okuduğumu anlatayım size. Tamam, silah sağ olasın. Kerimoğlu, 1901 yılında bu evde burluk ölüyor. Öncesi 1882 dolunu zaten, ileride Yurt diye de var, Pisi, etki ismi Pisi, Oralı. Hı hı. Orada ağlarla kavgaya karışıyor. Kavgada inekler darı tarlasını giriyor, darı tarlasını girdi diye kavga oluyor. Bu olayın üzerinden biraz yatışıyor. Sonra da köyde düğün oluyor. Hmm. Düğünde de Zeybek oynandı mı bizim buralarda? Bir grup oynarken başkası çıkarsa saygısızlık, hakaret anlamına gelir. Düğünde de kavga çıkarmak için ağların üzerine oyuna kalkıyor. Ve oyunda silah falan çekiliyor. Kavga büyüyor. Ondan sonra annesi diyor ki kerim oldu fakir bir aile. Hmm. Annesi diyor ki sen oğlum burada yaşatmazlar. Bodrum, İstanbul köye gönderiyor. Hmm. Öncesinde de bu evin kızı Sarı Sultan keçi çobanın onlar birbirlerini daha da görmüşler sevmişler aşıklar aşıklar birbirlerine Anne onu Bodrum'a gönderdikten sonra ilk ay kalıyor ama sarı sultan sevdiği kızın gismi sarı, evet. sarı sultan sarı Sultan'a hasretini dayanamıyor Abici ve arkadaşı kocaoğlan yardım ederek dağlara geliyor dağlarda yaşamaya başlıyor dağlarda yaşarken ağlardan biri diyerek Askeri vuruyor. Bu sefer de suçlu duruma düşüyor. Hayda! işe bak. Evet. Vallahi. Askeri vurup öldürdükten sonra artık askerde aramaya başlıyor. Durumu dede öyle öğreniyor. Sarı Sultan'ın dedesi. Hı hı. Tabii o zaman Osmanlı dönem babalar ya askerde ya da hiç gelmiyor. Tabi da... değil mi? Doğru. Ondan sonra ben diyor kaçak birisine kız vermem diyor. Dede. Sonra da fızağa düşürmek için fikrini değiştirmiş gibi gösterip gelin diyor, kıza isteyin diyor ben size kıza vereceğim diyor. Aa, Aaa baksan dedeye. Evet. Sonra bunun üzerine Ay Şerimoğlu Eyüp, abisi Hüseyin, koca olan üç kişi bu eve geliyorlar. Hı -hı. Bu evde misafir olurken gece baskın düzenleniyor. Baskında da arka pencere var, kapı var. Her iki taraftan saldırıyorlar saltırta teslim oluyorlar ama onu teslim olası kalmadan ateş açılıyor. Ateşte vurulup ölüyor. Abisiyle arkadaşı yaralı olarak götülüyor. Ama onlar sonra ceza çekiyor. 19 yaşında burada ölüyor ve kabrini cenazesini buradan vermemişler. Bizim buradaki mezarlıkta gömülür. Hayır, olsun. Evet. Bunu altı da anne Ayça Hanım ve baba e, kız Sevgilisi sarı sultan söylüyor. Hı hı. Bunu sonra da Türk olarak da besleniyor. Böyle bir olay yaşanmış gönlümüzde. Sarı sultan ne yaptı acaba sonrasında? Sarı sultanı. Hani akıbetinde çok bilgi yok. Hı hı. Eğer hani onu dedesin, yer birlikte birilerini vermek istiyor ama oraya verildi mi ne oldu hiçbir bilgi yok. O zaman değil mi? Bırakmazlar çünkü. Hı hı, o bırakmazlar. Onu. Öncesinde zaten orayı vermek istiyorlar. İstememişler başından beri Kerimoğlu'nu. Evet, sıcağı bitiririz. Burada ölümüne dede sebep oluyorlar. Ama Kerimoğlu da cesur ve aşıkmış. Evet, baba yiğit bir etiymışlar. Evet. evet. Cesur, soldak. İzmir hemen şurası hı hı. benim babamın babaannesi, evet. Sarı Sultan'la beraber geçiyor bana arkadaşım. Vay! O Eyüp de çevik birisi. Öyle taştan taş arttık yani çevik birisi yani. Vay be. Ondan sonra zaten baba hani nenemiz de, koca nenemiz de anlatır hemen şurası olunca. Hı hı. Gece o zaman ne derlerdi eskiden? Ne derlerdi? Askerlere. İztibat. İzdibatlar geçti derdi, evet. onu söylerdi. Hatta sarı tuzun mezarları karşı karşıya gelir, şimdi ağaçlar biraz kapatır, oraya baka baka ağıt yaptı öyle değil. Aynen, valla tüylerim diken diken oldu. Ağzına sağlık tüye, ya, tüye, tüye değil, hadi. Tüye, tüye. Hadi. aydınlatıcı bir bilgi verdin. Aynen, Cönle, Aynen. Var, var. sağ olasın, hadi görüşürüz, kendine evet. çok iyi Siz bak. İyi bakın, hadi güle güle. 10 dakikadır yapıyorum. <gülüyor> Şu an ne yapıyorsunuz? Siz beni şeyler var ya. Aa, falan atılan, siz ne yapıyorsunuz? Süper. Ben 10 dakikadır yapıyorum. Hatta bir dakika bile olmuyor. Arada Ş yapıyorum. Çabuk öğrenilen bir şey galiba. Arkadaşlar biraz önce röportaj yaptığım ablanın sanırım şöyle bir ufak satış yeri var annelerim gitti oradan bir şeyler alıyorlar bakalım neler satıyor seninle bu tezgah ablacığım evet, o erişten oyunliler. var erişteleri kaçı satıyorsun? 25 paketleri şey, domates pancar ıspanak karışık sade o pancar ve sebzeli süper evet. şunlar da abla merak ettim Bak şimdi şunları merak ettim şu kudret narı kudret narı bu hmm. yağı bu lavanta yağı şu çambalı Aa, kantorun yağı şeye yanağı iyi geliyordu değil mi <gülüyor> peki sen mi yapıyorsun kendin evet bizzat? kendim kendim kantorun yağını nasıl beceriyorsun yapmayı yahu Kantarona yutunu topluyorum, Aa, ne güzel. Şey, süzdürüyorum, şey kuru halde kavanoza koyuyorum, üzerine beytin din dolduruyorum, güneşte bekletiyorum. Şimdi bu yıl da hem güneş ayrı, gölge ayrı yapıyorum. O süper eline sağlık vallahi. Elindeki ne? Bu kekik soyuyor. Ha, mideyi geliyordu o, değil evet. mi? Bu da bir elması ipkisi, bunlar da kendileri. O her şeyi yapmışsın. Yalnız var ya tezgahında en çok sevdiğim şeyi göstermek istiyorum seyircime. Arkadaşlar bakar mısınız? A, <gülüyor> ve sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün de Kerimoğlu Türküsünde sarı zeybek yapışından bir kare Kerimoğlu evi hatırası ile magnet satıyor biz de bir tane magnet alalım o zaman Arkadaşlar yerkesine geçtikten sonra Kelimoğlu'nun evinin hemen bir kilometre ilerisinde de Damla Deresi var. Damla Deresi de çok güzel bir yer yer kesinlikle. Ee, burada bir de Damla Deresi Restoran diye bir yer var. Kış köşesindeyiz şu an. Kapalı, yaz köşesi açık. Böyle bir dere var, deniz lisesi var. İnsanlar çay, kahve, balık vesaire ne istiyorlarsa tercih ediyorlar ve serinleyebileceğimiz bir yer. Sonrasında zaten AKP'ye devam edeceğim ama buraya da uğramak istedim bir kahve morası için. Yemek yemeyi düşünmüyorum. Fakat ilk etapta tehdise girdiğimde gördüğüm şey, çadır olarak yaptıkları yerlerden saman dekorasyonu yapmışlar. Çok tatlı, çok hoş görmüş. Bir Kış köşesi demek ki kışın da geldiği, geldiklerini gösteriyor bize insanların. Yaz köşesi de biraz sana gireceğiz ama önden size bir bilgi geçmek istedim nerede olduğumuza dair. Hani yolunuz düşer, mol bir haftayı geçip bir zaman geçiriyorsunuzdur. Yer mahallesine uğrayın, Kerimoğlu'nun evini muhakkak zaten ziyaretledim. Buraya da uğrayın bir kahve için, karnınız açsa aile gelir gelin ama balık giyin arkadaşlar ne diyeyim, hadi gelin teşvik buraları. Burada fazla vakit geçirmeyeceğim ama gerçekten dinlenmelik bir yer, serindi. Bir kahve içip çıkacağım. Evet size söylediğim yaz köşesinden içeriye giriyoruz şu an. Damla restoranın yaz köşesi de burası arkadaşlar. Çok güzel hal gittiğim yerde şeyler yediğim zaman sizlere fiyat paylaşıyorum. Onlar direkt menüyü en öne koymuşlar. Şimdi burada ne yenir normalde geldiğin zaman? yani balık işte ne bileyim Evet alabalık yani güveşte alabalık 85-90 yani uygun fiyatlar gerçekten Akdeniz'e göre Ege çok çok uygun şu an ama gördüğüm kadarıyla tesiste de incil top oynuyor diyeceğim ama herhalde ileride restoran kısmı buralarda gördüğünüz üzere e, havuz havuz aralarda köprülerle güzel bir dekorasyon olmuş Ha evet bizi yönlendiriyor Şöyle bakar mısınız? Dışarıdan yiyecek içecek getirmeyin. Restoran içerisinde mayo ile girmek yasak. Bizimkiler de baktılar ve bayıldılar. Şu an fotoğraf çeke çeke gidiyorlar. Birazcık Sapa Deresi andırdı. Ama tabii Sapa Deresi'nin bol yeşillikli olanı. alabiliyor. Evet. Kışın açık galiba kış köşeniz e, var. E, Aşağı sıra, orası güzellik. Güzellik. Organizasyon falan yapıyor mu insanlar burada yani kışın? Evet, yani, doğum gelir, tariflerden yılbaşında ekliyoruz. Kışın da alabalık vesaire yiyebiliyor musunuz? Evet, doğru. Peki şu anda tabii bir şey yiyecek olsam ne önerirsiniz? baba baba. Hmm, çek. Şey, değil mi onu? Çırmıyorum evet. Yani. Okay, Ama amur, amur var, böyle Aa, okay. Ama ben kahve içmeye geldim. Tabii, şey Kolay gelsin size. Arkadaşlar gelsin. Arkadaşlar çardak kısımları şu şekilde dereye ayağınızı sokarak bir şekilde hani derin, his, derenin, derenin içinde emişi hissiyatıyla yemek yiyebiliyorsunuz. Ama su soğuk söyleyeyim size. Ee, gene bir 3-4-5 derecesi var fakat tabi dağların arasında böyle muhteşem bir tesis hani bekler misiniz Hayır beklemezsiniz çok güzel olmuş 2016 yılında e, burası e, hizmet vermeye başlamış Biz şimdi bir kahve içeceğiz Arkadaşlar geldiğimiz yol normalde mağara olarak geçiyor. Yüz yıllar boyunca sarkıt ve dikitler bir şekilde orada bir şemalaşma oluşturmuş mağaranın girişinden girip bu tesise ulaşabiliyorsun. Valla şehrin o kalabalığından, stresinden uzaklaşmak isteyenler buraya bir şekilde bulup geliyorlar. Çok kalabalık değil ama kafa dinlemek için ideal bir yer. Tabii ki çok çocuklu ailelerin yanından uzak oturmalısınız kafa dinlemek istiyorsanız. Biz şimdi o gösterdiğim çardakları değil de masayı tercih ettik. Çünkü burası daha sessiz, sakin ve çocuklardan uzak. Çok güzel bir yer ama 20 kilometre Menteşe öresine yani aklınızda bulunsun. Hani Moğola tarafındaysanız, Menteşe öresindeyseniz işte Ula, akyaka vesaire gezerken buraya da muhakkak uğrayıp bir şeyler atıştırabilirsiniz. Fiyatları da gördünüz zaten çok uygun. <gülüyor> 5 dakikalık bir mola aldık, size de buraları çekmiş olduk. Şimdi Afrika'ya doğru devam ediyoruz. Ege'nin incisi Akbük'teyiz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir yer. Hafif hava bulutlu. Arada güneş çıkıyor, çadır alanları var, butik oteli var. Güneş, güneş var. Bir takım takım insan olmasına rağmen muhteşem berrak temiz bir denizi var. Şahsen suya atlamamak için kendimi zor tutuyorum ama çok kalabalık. Covid-19 hala daha devam ettiği için burada çok fazla durmayıp karnım da acıktığı için çok güzel bir gözlemeci var. Oraya yol üzerinde Yörükali diye çok güzel fesiyanlı peynirli gözleme yapan bir yer var. Akrepe'ye devam ediyoruz ama buraya uğramadan geçmek istemedim çünkü gözlemeyi ben çok seviyorum biliyorsunuz. Dalga seslerini duyuyorsanız eğer burası tam dinlenmelik ve meditasyon yapmalık bir yer, aynı zamanda da güzel gözleme yemelik bir yer. girer girmez ormanın o büyülü havasını ve ağustos böceklerinin sesini duyuyorsunuzdur eminim ki yani şu an bayağı yoğunlaştılar ormanın içerisine girer girmez işte ormandayım diyorsunuz yerde kozalaklar var çok nostaljik buraya daha önceden gelmiştim ee, şayet karavan hayatına geçmeyi düşünüyorsanız sizinle de bir bilgi öğrendim onu paylaşayım sıfır bir karavan almak çok avantajlı değil arkadaşlar ee, daha çok hani içi tamamen yapamış, bütün eksikleri tamamlanmış bir karavan tercih edecek olursanız daha az sorun yaşarsınız. Karavan alanları ve çadır alanlarında çok büyük yoğunluk var. Ve şey yani, insanlar bayağı yoğunlaşmış durumdalar. Burayla ilgili bir sorun var, size baştan söyleyeyim. Eğer tercih edecek olursanız ve bu tarz bir tatil anlayışını benimsediyseniz plaj yok, kumlu bir plaj yok ama Alkyaka merkez ve çarşı çok yakın. Haliyle de iki adım sonrası Halk plajında, kumlu bir plajda denize girebilirsiniz. Ama çadır alanının olduğu yerlerde, bilmem kaç tane merdivenle inip iskeleden denize atlamak zorunda kalıyorsunuz. Denizde derin, haliyle çoluğunuzla çocuğunuzla gelecek olursanız, çocuklar belki denize girmeye korkabilirler. Hemen karşıma çadır alanı çıktı bu arada size göstereyim, bayağı kalabalıklaşmış buralar. Buradan sezonluk yer kiraladıysanız arabanızı da içeriye sokabiliyorsunuz, alanların e, metrekaresine göre de kiralar değişiyor. Bütün herkesin her şeyi bulabildiği bir kamp burası, çünkü AKK merkez çok yakın, iki adımda çarşıya inebiliyorsunuz, küçük mikrosu var, büyük mikrosu var, bütün ihtiyaçlarınızı direkt çarşıdan temin edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere kamp alanında e, genç yaştan e, orta yaş üstüne kadar herkes var. Hemen hemen herkes kendi evcil hayvanlarıyla birlikte her yaş gelmiş ve burada tatil yapmakta. hayatımda görmediğim çadırları görüyorum arkadaşlar küçük çadırda okey değil ama büyük çadırda insanlar buzdolaplarını getirmişler makinelerini getirmişler geniş bir alan kiralamışlar ve tatillerini burada yapmaktalar küçük çadır bölgesi daha mütevazi daha küçük çadırların olduğu bir yer ee, hani daha e, minnaş minnaş takılıyorlar Burada kalabalık olunca arkadaşlar bir hantikap daha var açık havada tatil yapmak evet güzeldir hoştur çadırınla ya da karavanınla ama çadırda kalanlar için çamaşır yıkamak ya da tuvaleti kullanmak ortak oluyor. Tuvaletlerde haliyle çok dolu olabiliyor. Etrafta da e, sokak köpekleri var hani korkuyorsanız eğer ya da çocuklarınızın korkabileceğini düşünüyorsanız dikkat edin. Harici de dediğim gibi deniz çok derin, iskeleden atlamak zorundasınız. Onun için de çocuklarınız için tehlikeli olabilir. Deniz bakımından da hani elimin altında deniz var diye düşünmeyin. Şu an gördüğünüz öncepe ve bayağı bir merdiven inerek şu şekilde en aşağıdaki iskele kısmından denize atlayabiliyorsunuz. Ayrıca de bu restoranın önünde böyle yerler yapmışlar. İster cips in, ister yemeğinizi in, ister kahvenizi için. Ama restoran dediğim yer öyle çok yoğun bir şekilde işlemiyor. ama gelmiş yıllarını kurmuş gerekli yerleşkesini yapmış hemen şurada kapalı duşlar var demek denizden sonra burada duş alıyorlar ve bay bayan VC var uzun bir yürüyüşün ardından yavaştan çıkışa doğru gidiyorum gerçekten çok yorucu bir gün benim için Bir videonun daha sonuna geldim. Orman kampının da çıkışına geldim. Eğer siz de açık alanda çadır kurup, karavan tutup tatil yapmak istiyorsanız burası aklınızda kalsın. Bana göre ne? Hayır bana göre değil. Çünkü çok kalabalık. Yahu açık alanda hani tatil yapıyorsam ya hiç kimsenin olmadığı bir alanda çadır kurmak isterim ya da karavanı oradan konaklanmak isterim. Yani motorla, arabayla gayet burada bir ayrı şehir var. Onun için ben eğer seviyorsanız diye size çektim. Adios amigos, sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşürüz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, kanalıma hala daha abone olmamışsanız, zil butonunu açın, abone olun ve güzel yorumlar bırakın. Görüşürüz.